Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 2021 Cilt 8 Sayı 1 İletişim Programlarının Kimliği Üniversiteler ve Alanlar Arası Akademik Hareketlilik Nevhel Boz, Bekir Gür İletişim Programlarının akademik kimliğine ışık tutmaya amaçlayan bu çalışma, öğretim üyelerinin doktora alanlarıyla doktora yaptıkları ve çalıştıkları üniversiteleri karşılaştırarak, alanlarla üniversiteler arası hareketliliği ilk defa analiz etmekte, ve iletişime ilişkin daha önceki çalışmalarda değinilmeyen akademik içten beslemeye ilişkin mevcut durumu ortaya koymaktadır. Araştırmanın nesnesi Türkiye'deki tüm iletişim programlarında çalışan öğretim üyeleridir. Araştırma verileri Yükseköğretim Kurulu Akademik Arama Motoru yardımıyla elde edilmiştir. Türkiye'de 67 üniversitede bulunan 72 yüksekokul ve fakültelerdeki tüm iletişim programlarında çalışan 1173 öğretim üyesi çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler, nicel içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmada, 1992 yılından önce kurulan üniversitelerin ülkenin her tarafındaki iletişim programlarını besledikleri tespit edilmiştir. 1992 yılından sonra kurulan üniversitelerin de doktora mezunu vererek hem kendilerini hem de bazı vakıf üniversitelerini besledikleri görülmüştür. Alan bazında yapılan analizlerde iletişim programlarında çalışan öğretim üyelerinin 5'te 4'ünün iletişim alanında doktoraya sahip olduğu görülmüştür. Sonuçta yeni programların iletişimci olmayanlara, eski programların ise kendi mezunu olmayanlara karşı nispeten kapalı bulunduğu tespit edilmiştir. Doğudan Yükselen Işık envar Şarkiye Vilayet Gazetesi Besim Yıldırım envar Şarkiye Osmanlı Modernleşmesi'nin taşra ayaklarından biri olarak, Vilayetler Kanunu'nun ilanından sonra 5 Temmuz 1867'de Vilayet Gazetesi namıyla Erzurum'da yayın hayatına başlamıştır. Bu tarihte yayınlanması ona, Anadolu topraklarında Türkçe yayımlanan ilk gazete olma ünvanını kazandırmıştır. Anadolu basının öncüsü sayılmasına ve dönemin sosyal, siyasal ve kültürel yaşamına ilişkin önemli verileri barındırmasına rağmen, Envar Şarkiye'nin akademik çevrelerde az bilinmesi ve hak ettiği önemi görmemesi, ciddi bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma, Türkiye'nin Bilhassa'da doğunun fikir hayatında önemli bir yeri olan Envar Şakiye'nin yayınlanışının 153. yıl dönümünde, hatırasını anmayı ve tozlu raflarda bekleyen bilgileri gün yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde çalışmada Envar Şakiye hakkında literatürde yer alan bilgiler derlenmiş, elde edilen 38 orijinal nüsha ve 13 çeviri sayı üzerinden, Betimleyici bir yaklaşımla içeriği incelenmiştir. Yapılan incelemede, yayımlandığı bölgenin haber ve sorunlarına öncelik verdiği görülen Envarı şarkiyenin vilayetteki güncel olayları ve sorunları ele aldığı, ayrıca merkez ve diğer vilayetlerin gazetelerinden alıntılar da yaparak halkı bilgilendirme ve eğitme işlevi gördüğü tespit edilmiştir. Popüler basında Covid-19 haberleri, yeni tip koronavirüs, eski tip banal milliyetçilik, Engin Sarı. Bu makalede Türkiye popüler basınında COVID-19 hastalığı ve salgını hakkındaki haberler Teun van Dijk'ın eleştirel söylem çözümlemesi modeliyle incelenmektedir. Makalenin problematiği, popüler basının COVID-19 haberciliğinin yeni olay ve gelişmelerin bilgisini üretip yaymaktan ve okuyucularını bu yeni küresel fenomen ve kriz konusunda bilgilendirmekten çok yerleşik habercilik pratikleri ve ideolojik yönelimleri yeniden ürettiği üzerine kuruludur. Bu problematik, iki teorik izlekten oluşan bir çerçeve içinde tartışılmıştır. Bunlardan birincisi, haber teorisidir ve buna göre ana akım haberciliğin, üretim pratikleri ve söylemsel niteliği itibariyle içermesi gereken yeni bilgiyi dışladığı öne sürülmüştür. İkinci teorik izlek, milliyetçi ideolojiyi merkeze alır ve COVID-19 konusundaki haberciliğin okuyucularını etkin ve politik bir vatandaşlığın ihtiyaç duyduğu bilgilerle donatmak yerine, banal bir milliyetçiliğin, retorik olarak üretiminden ibaret olduğu argümanını destekler. Bu kuramsal çerçeveyle, popüler basının bir örneği olarak Sabah Gazetesi'nin, Türkiye'de ilk COVID-19 hastasının tespit edildiğinin duyurulduğu tarihten itibaren bir aylık dönemdeki tüm COVID-19 konulu haberleri eleştirel söylem çözümlemesi modeliyle incelenmiştir. Toplamda 400 sayfayı bulan haberlerin içinden makalenin sorunsalını tartışmaya imkan veren örnekler seçilerek, Van makro ve mikro yapılarını betimleyen bir tablo aracılığıyla derlenen bulgular, modeldeki retorik analizi odağa alarak incelenmiştir. Buna göre haberlerin COVID-19 fenomenini millet olmanın belli türde vurgulanması ve milliyetçiliğin bir bayrak gibi dalgalandırılması için bir vesileye indirgendiği gözlenmiştir. Bu doğrultuda, popüler basında COVID-19 haberlerinin okuyucusuna kapitalist ulusal toplumların karşı karşıya kaldığı toplumsal ve ekonomik kriz karşısında yeni politikaları geliştirmek için gerekli yeni bilgileri sunmaktan çok, banal bir şekilde biz, bizim milletimiz, ve onları batılı öteki milletleri tanımlama ve konumlandırma retoriğinden ibaret hale geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Süren medya platformları. İzleyici etkinliğinin dönüşümü ve toplumsal etkileri. Aras Özgün, Andreas Treske Süren medya platformları günümüzde anlatısal metinler için televizyon ve sinemayı ikame edecek yeni bir dolaşım dağıtım biçimi olarak ortaya çıkıyor. Fakat bu dolaşım biçimine has izleme etkinliğinin zamansal ve mekansal koşulları ve ön plana çıkardığı anlatısal aygıtlar, onu geçmişteki sinema ve televizyon izleyiciliğinden farklı şekilde yapılandırıyor. Süreğen medya platformları, taşınabilir medya teknolojilerinin de yardımıyla, izleyici etkinliğini zamansal ve mekansal kısıtlamalardan kurtarıp, sürekli, her yerde ve her zaman ulaşılabilir hale getiriyor. Bu, sadece sinema ve televizyon izleyiciliğinin kurucu niteliği olan kamusallığın uzağında, yalıtılmış, sterilize bir iletişim tecrübesi yaratmakla kalmıyor, İlk bakışta kişisel ve kişiye özel gibi görünen bu yeni iletişim süreci esasında algoritmik süreçler aracılığıyla düzenlenerek platform kapitalizminin kontrol aygıtlarından birine dönüşüyor. Bu yazıda amacımız süren medya platformlarının dayattığı bu yeni izleyici etkinliğinin içinde kurulduğu koşulları kuramsal düzeyde analiz etmek ve bu koşulların kamusal yaşama etkisini sorgulamaya girişmek. Dijital medya platformu incelemelerinde emek tartışmaları, ekonomi politik bir değerlendirme. Duygu Çeliker Saraç, Seyhan Aksoy. Son yıllarda akademik yazında dijital medya platformu kullanıcıları üzerinden süre giden bir tartışma söz konusudur. Ana akım incelemeler Facebook, Instagram, Twitter gibi platformların kullanıcının hangi ihtiyaçlarına cevap verdiği sorusuna yanıt ararken, eleştirel incelemeler Marx'ın emek süreci teorisini kullanıcı üzerinden yeniden okuma ve anlamlandırma çabası içindedir. Maddi olmayan emek ya da bilgi emeği kavramsallaştırmalarında bildirulaşan eleştirel incelemeler, kullanıcıyı üretken emek ilan ederek, yani son kertede üreten tüketim analizine dönüşerek, Marx'ın meta, emek, üretim ve tüketim üzerine söylediklerinden koparılmaktadır. Bu makale, dijital medya platformu incelemelerinde eleştirel yönelimlerden yükselen tanımlamaların ve yorumların, ekonomi-politik yaklaşımla bağlarını yeniden inşa etmenin gerekliliği üzerinde durmaktadır. Başka Bir Sinema Deneyimi Başka Sinema Seyircilerine Yönelik Bir Alan Araştırması Bilge İpek Bu çalışma, sanat sineması seyircisi olarak kodlanan başka sinema seyircisinin deneyimlerine odaklanmıştır. Pierre Bourdieu Sosyolojisinin habitus, alan, kültürel sermaye ve oyun kavramları çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturmakta ve bu çerçeve başka sinema seyircilerinin deneyimlerinin analizinde ufuk açıcı bir tartışma alanı sağlamaktadır. Bourdieu, beğenilerin birleştirici bir alan yarattığını vurgular ve benzer habitusa sahip eyleyicilerin ortak pratikler gerçekleştirdiğini ifade eder. Bu bağlamda bir sanat sineması seyircisi olarak ortak bir alanda bir araya gelen başka sinema seyircilerinin seyir deneyimlerinde bir ortaklık olup olmadığı, bu çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Mülakat ve katılımlı gözlem yöntemiyle elde edilen veriler, tematik analiz yöntemiyle oluşturulmuş dört başlık altında incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde habitus, alan, kültürel sermaye ve oyun kavramlarının başka sinema alanında nasıl yer bulduğuna bakılmış ve ortaya çıkan temalar bu kavramlar çerçevesinde oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla 20 kişiyle yapılmış mülakatlar sonucunda elde edilen verilerde seyircilerin kültürel sermaye edinmeleri noktasında miras edinilmiş kültürel sermayeye rastlanmıştır. Bu bağlamda Burdiyo çerçevesinden farklı bulgular ortaya çıkmıştır. Ancak eyleyicilerin pratikleri noktasında bireysel pratiklerin birleşerek kitlesel bir ortaklık yarattığı sonucuna varılarak kuramsal çerçeveyle uyumluluk sağlanmıştır. Kadın odaklı reklamcılığa feminist bir eleştiri. Dov, benim saçım ezberlerin ötesinde, örneği. Burcu Dabak Özdemir. Bu çalışma, kadın odaklı reklamcılık olarak Türkçe'ye çevrilmiş, fanvertising reklamcılığın gerçekten feminist bir söylem üretip üretmediği üzerine odaklanmıştır. Bu odak doğrultusunda amaçlı örneklem yoluyla seçilen Dol Benim Saçım Ezberlerin Ötesinde reklam filmi feminist eleştirel söylem analizi ile yorumlanarak yapı söküme uğratılmıştır. Çalışmanın kuramsal ayağı postfeminist kültür literatüründen oluşturulmuştur. Çalışmada öncelikle postfeminizm ve femvertising kavramlarının ürettiği söylemlerdeki ortak noktalar tespit edilmiş ve 4 temel noktada ortaklaştıkları görülmüştür. 1. Kendini sev, bedenini sev söylemi. 2 tercihler önemlidir, söylemi. 3. Farklılıklarını sahiplen, kendine güven, söylemi. 4. Kendini iyi hissetmek için satın al, söylemi. Bu dört temel söylem feminist bağlama yerleştirilerek analizin bağlamı belirlenmiştir. Analizin sonucunda, kendini sev söyleminin beden politikalarını ve güzellik olgusunu yeniden ürettiği, tercihler önemlidir söyleminin bireyciliği kuvvetlendirdiği, farklılıklarını sahiplen, kendine güven söyleminin toplumsal cinsiyet rejimiyle ilgili konuları politika ve ideoloji dışı gösterdiği farklılıklar ve bireycilik vurgusuyla kadın kolektifinin önünü kestiği, satın alma motivasyonunun tüketim feminizmini doğurduğu sonucuna ulaşılmıştır.